Bugün 27 Ocak 2022 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen ay sabah ay düğümleriyle birleşip Oğlak burcunda gerileyen Merkürle yaptığı uyumlu açının ardından 8.27'de boşluğa girecek. Sabah saatlerinde duygularımız derinleşirken geçmiş deneyimlerin ve bilinçaltımızda tuttuğumuz duygu ve düşüncelerin üzerimizdeki etkisi artabilir. Nostaljik durumlarla da karşılaşabiliriz. Aile üyeleri, anne ve kadın figürlerle duygusal bağlarımız öne çıkarken geçmiş mevzuların da kendisini hatırlatması mümkün ay 10-34'te yay burcuna geçecek günün geri kalan bölümünde değişen enerji dinamikleri birlikte kültürel ve felsefi konulara ilgimiz artarken bireysel özgürlükler ve ideallerimize de daha fazla odaklanabiliriz öğle saatlerinde fiziksel aktiviteler gezmek yeni insanlarla tanışıp farklı bilgiler öğrenmek için daha hevesli olabiliriz genel olarak iyimser ve neşeli ruh hali bulunduğumuz ortamlarda da etkili olabilir Akşam saatlerinde ay balık burcundaki Jüpiter'le dik açı yapacak duygusal beklentilerimiz güçlenirken yakın ilişkilerde sınır koymakta zorlanabiliriz kişisel konfor ve keyif alanlarımızda da abartılı tutumlar aşırı iştah müsriflik eğilimleri gözlenebilir Gece saatlerinde ruh halimizi dengeleyecek faaliyetleri ve ruhsal çalışmalara zaman ayırabiliriz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun